Bugün 14 Nisan 2023 Cuma Venüs günündeyiz. Günün ilk saatinden itibaren ay Kova burcunda ilerlemeye başlayacak. Değişen enerji dinamikleriyle birlikte farklı alanlara da çekilebiliriz. Önümüzdeki iki gün özgür ve idealist enerjilerle sosyal ve toplumsal kavramlarla daha fazla ilgilenebiliriz sabah saatlerinde ay ikizler burcundaki Venüs uyumlu görünüm yapacak güne hareketli ve sosyal enerjilerle başlayabiliriz arkadaşlıklar ekip çalışmaları grup faaliyetleri ve toplumsal organizasyonlar da ön plana çıkabilir bilgi akışı hızlanırken iş veya özel görüşmelerimizi toplantılarımızı ve alışverişlerimizi sabah saatlerinde yaparsak verimli ilerleyebilir Akşam saatlerinde ise kova burcundaki ay, boğa burcundaki merkürle dik açı yapacak. Sinir sistemimiz hassas olabilir. Stres ve huzursuzluk hissedebiliriz. İletişimlerde ve ulaşımda engel ve kısıtlamalarla karşılaşmamız mümkün. Akşam saatlerinde sabit fikirli tavırlar ve inatlaşmalar ilişkilerde gerginlik yaratabilir. Her türlü iletişimde ve konuşmalarımızda dikkatli ve sağduyulu olmaya özen gösterelim.